Arkadaşlar merhabalar bu videomda bilgi Sarmal yayınlarının hazırladığı AYT matematik branş denemelerinden Deneme 8in geometri çözümlerini yapacağız. Matematik çözümleri Smeyli Hoca Youtube kanalındaydı. Yalnız bir de bu sınav neydi? 2023'e göre hazırlanmış. Yani daraltılmış müfredata göre hazırlanmış bir denemeydi. Hadi bakalım Deneme 8in geometri çözümlerine trigonometrilerle birlikte başlayalım. 26. sorudan başlıyor trigonometri soruları bakalım ne demiş. 0 küçüktür x küçüktür pi bölü 2 olmak üzere yani birinci bölgede Böyle bir ifade verilmiş. Arkadaşım bu a eksi b çarpı a artı b şeklinde bir ifade. a kare eksi b kare değil midir açılma? Evet. Yani bu sek kare x eksi birin karesi şeklinde açılır. Bu da neye eşitmiş? Sekiz eşitmiş. Biri öbür tarafa atalım direkt. Sek kare x. Sek kare x yerine de biz ne yazabiliriz? 1 bölü kos kare x yazabiliriz. Eşittir. 9 yaptı. Kare alınca ne geldi? 1 bölü kos x ne eşit oldu? Artı eksi 3 eşit olacak da birinci bölgede olduğu için... Ne olacaktır arkadaşım? Artı 3'e eşittir. E bu 1 bölü cos x 3 ise cos x de böylelikle 1 bölü 3'e eşittir. Benden ne isteniyor? Sinüs x çarpı cos x isteniyor. Hemen dik üçgen çizelim. Bu x. Cos x 1 bölü 3. 1 bölü 3. Komşu bölü hipotenüs. 9'dan 1 çıkınca 8 yapıyor. Yani kök 8. Kök 8 dediğimiz nedir burası? 2 kök 2'dir. Benden ne isteniyor? Sinüs x çarpı cos x isteniyor. Sinüs x'e bakacak olursak hocam karşı bölü hipotenüs. Yani 2 kök 2 bölü 3 çarpı kosinüs x zaten belliydi ya da dik üçgenden de belli zaten. 1 bölü 3 burası. O zaman cevabımız da 2 kök 2 bölü 9 çıkar. Yani cevap c han çıktı örnek 26'ta. Geldik örnek 27'ye. Şimdi şekil 1'deki abc ikizkenar üçgeni biçimindeki kağıt d ve fg boyunca katlandığında şekil 2 elde ediliyor. Zaten üst üste binen kenarların eşit olduğunu şunların da birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Zaten 90'ı verm vermeseydi de olurdu. Bu katlamada aynı doğru üstünde gittiği için 90 derece. Hatta burası da 90 derece diyebilirdik. Sonra uzunluklar verilmiş. Şu AB ile AC 28 vermiş. Şunlar 28, 28. Sonra EC uzunluğu 5. Dolayısıyla burası da 5. BG uzunluğu 2. Dolayısıyla burası da 2 oldu. Bizden sekant FKG açısı isteniyor. Sekant FKG yani şuradaki açının şeyi... İkatlama e da üst üste binen açılar eşitti ya. Burası da alfa. Yani buradaki açının bizden şeyi isteniyor. Ve tabanımız kaç burada? 14. Şimdi ne yapacağız? Hocam ikizkenar var. Tabanda mevcutsa insan olan ne yapardı? Tabanına ait yüksekliği çizerdi. Şuradan bir yükseklik çizsek. Hadi bir bir yükseklik çizelim bakalım şöyle. Yükseklik çizecek olursak tabanı kaç parçaya bölecek? Burası da 7, burası da 7 ve alfa'ya ait bir dik üçgen oluştu mu? Oluştu. Şimdi benden sekant alfa isteniyor. Sekant alfa dediğimiz nedir? 1 bölü kosinus alfadır. Bizden bu isteniyor. E ben burada kosinus alfanın 7 bölü 28 olduğunu buluyorum. Kosinus alfa 7 bölü 28 yani 1 bölü 4'tür. O zaman bizden 1 bölü 1 bölü 4 isteniyor. O da ne yapar o zaman? 4 yapar. Yani 27. soru edremit oldu. Geldik 28'e. En sevdiğimiz. Geometriyle ile karışık trigonometri. Arkadaş 6 10. Bu bir kare verilmiş. 10 10 10 alfabete da alacağız ama burada bir Alfa var ya alfabete demeyelim de x y açılarına da alacağız genelde kareni çıkıyor karşımıza eş üçgen x y 90 ya hocam Burası da kaç derece oldu x derece oldu e x'e ait dik üçgen oluşturacağız şöyle mi çizelim ya karede genelde eş üçgen kardeşim O yüzden na nasıl çizmek mantıklı hop şöyle çizmek daha mantıklı bak ne oldu böyle çizince x 90 burası da y oldu şu üçgenle şu üçgen benzer hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş üçgen oldu. E o zaman bunlar eş üçgense y'nin karşısı 6 ise burada da y'nin karşısı 6'dır. Sonra burası hatta 6 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeninden 8 burası buraya da 2 kaldı 6 10 burası da 8 ve burada da bir dik üçgen var elimizde. Kotanjant alfa isteniliyor kotanjant alfa komşu bölü karşı. Yani 2 bölü 8'e eşittir. O da 1 bölü 4 yapar. Yani 28. soru Akçay oldu arkadaşlar. Geldik 29. soruya. Hmm, bizden kaç farklı x değeri vardır diye soruluyor arkadaşlar. Bir işler işler yapalım bakalım. Burada kosinüs x artı pi bölü 6 eşittir. Ne olacaktır arkadaşım? 2 sinüs x kosinüs x e eşit olacaktır. Tanıdık kosinüs x artı pi bölü 6 eşittir. Neye eşit olacaktır? Sinüs 2x e eşit olacaktır. Biz ya kosinüslerin birbirine eşitliğinden bahsediyoruz ya da sinüslerin birbirine eşitliğinden bahsediyoruz. O zaman ya bunu kosinüse çevireceğiz. 90-2x diyebiliriz buraya. kosinüs 90-2x. Ama genelde sinüsleri incelemek daha kolay ya. 1 ve 2 de inceliyoruz ya. O yüzden sinüse çevirmek daha mantıklı. Şuradaki açı kaç derece? Buradaki açı hocam 180 bölü alttan 30. Şimdi 30 artı x'in 90'a tamamlayanı nedir? Hocam 60 eksi x'tir. O zaman burası 90'a tahamlayan da fonksiyon isim değiştirecek. Burası da 60 artı x'e eşit oldu arkadaşlar? Sinüs 60 artı x. Sinüs 2 x'e eşit oldu. Tamam. Şimdi bunu yorumlayacağız. Sinüslerin içlerinin birbirine eşit olması ne demek? Ya bunlar birbirine eşittir. 60 artı x eşittir. 2 x. Ya da nedir? İkinci bölgesindekine eşittir. Yani 60 artı x neye eşittir arkadaşlar? 2x'in ikinci bölgesindeki ne yapıyor? 180-2x yapmıyor mu? Yani bir açımız alfayken ikinci bölgedeki açımız ne yapıyor? 180 x alfa yapıyor. E burası 2 xken burası da 180-2x olacaktır. Tabii bunların k çarpı 2pi eklenmiş haline ya da k çarpı 360 eklenmiş hallerinde ne yapmak lazım? Yazmak lazım. Arkadaşlar buradan x'i böyle şey yapalım bakalım. x'leri yalnız bırakalım. Şunu şuraya attığımızda x 60-k çarpı 360 yapıyor. Tamam. Şunu şuraya attığımızda x. Burası x yaptı. Burası da ne yaptı o zaman? Ee, 60'tan 360 çıkınca ne eşit oluyor arkadaşlar? Yazalım. 60 eksi k çarpı 360'a eşit oldu burası. Burada da x'i yalnız bırakacağım. Bunu buraya attık. 3x. E hocam bunu buraya attık. 120 artı k çarpı 360'a eşit oldu. Hatta x buradan neye eşit oldu? 120'yi 3'e bölsek kaç yapıyor? 40 artı k çarpı bunu da 3'e bölüyorum. 120'ye eşit oldu. Burada k yerine 0 yazsak k yerine 0 yazdığımız zaman x'i kaç buluruz? 60 buluruz. Sonra k yerine 1 yazdığımızda bundan sonrası negatif değerler gelecek arkadaşlar. Negatiflere hiç girmeyelim. Ya yani Buradaki çıkan negatif değeri buradaki değere eşit olacaktır zaten büyük ihtimalle. Ya da buradaki çıkan negatif değere bak yazacak olursak eğer burada k çarpı 360 ya 360'tan şey çıkartırsam x eşittir eksi 300 yapıyor. 360'a ya tamamlanmış halde. 60 derece yapıyor zaten. Bundan sonra gerek yok zaten. Buraya gelelim. K yerine 1 yazdığımızda ya da K yerine 0 yazdığımızda öncelikli olarak K yerine 0 yazdığımızda X'i kaç buluruz? 40. K yerine 1 yazdığımızda K yerine 1 yazdığımızda 120 artı 40'tan X'i 160 buluruz. K yerine 2 yazdığımızda 240 artı 40'tan burayı da 280 buluruz. Sonra K yerine 3 yazdığında 360 artı 40 zaten aşıyor. Bizden ne isteniyor? 0-2 pi aralığındaki değerler isteniliyor. O zaman çözüm ne oldu? 1-2-3 ve 4 tane değerimiz oldu arkadaşlar. Yani cevabımız o zaman böylelikle D şıkkı oldu. Yani 29. soruyu Denizli bulduk. Geldik 30. soruya. Dik koordinat düzleminde şöyle bir şey verilmiş zaten. Bu birim çembermiş. Bu da x eşittir 2 doğrusuymuş. Tamam. Şuradaki uzunluğun 2 olduğunu biliyorum. Birim çemberden dolayı. Şu yarı çabuzun bizim en etkili silahımızda. Hemen onu yazalım. Bir birim olduğunu biliyoruz. Ve burası da alfa. Şimdi sarı boyalı bölgenin alanı A verilmiş bana. Mavi boyalı bölgenin alanı da B verilmiş bana. Benden ne isteniyor? Şu isteniyor. A kare artı AB. A parantizini alırsak A çarpı A artı B eşit oldu. He. A alanı da belli. A artı B alanı da belli. Yani şu büyük üçgenin alanı. Hiç B'yi falan ayrıyetten bulmayalım arkadaşlar. Gerek yok burada. Hadi bakalım şuraya. Buradaki üçgende bu zaten birim çemberde çizilmiş ya. E, i̇stersen buraya A deyip hocam sinüs sinüs alfa A bölü 1'e eşit. A buradan direkt sinüs alfa eşittir. Ya da birim çemberde çizildiği zaman şuradaki açının e, neyi sinüs alfası olduğunu biliyoruz birim çemberden dolayı. Buradaki uzunluğunda kosinüs alfa olduğunu biliyoruz. Tamam. A alanını bulabiliriz. Sonrasında devam edelim. A artı bir alanını da bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Hatta şuraya yazalım. A alanı ne eşit oldu? Hocam sinüs alfa çarpı dik kenarlar çarpımının yarısı. Yani kosinüs alfa bölü 2'ye eşit oldu. Çarpı a artı b alanı. A alanı hallettik şimdi a artı b'ye bakalım. Hocam a artı b alanı için bana şu kenar lazım bir de bu kenar lazım. Şimdi alfaya baktığımız zaman karşısı ve komşusu var. Buraya bir a diyecek olursak eğer karşı ve komşu deyince aklımıza tanjant diyilir. Tanjant alfa a bölü 2'ye eşit oldu. a'yı da buradan 2 tanjant alfaya eşit bulduk. Hocam burası 2 tanjant alfa'ya eşit oldu. Şimdi a artı b alanını yazabilirim. A artı b alanı 2 tanjant alfa çarpı şu büyük dik üçgenin alanı. Hemen yazıyorum. 2 tanjant alfa çarpı 2 iki bölü 2'ye eşit değil midir? Evet. Şuradaki bölü 2'lerde gitsin. Buradan sonra buradaki bölü 2'lerde gitsin. O zaman sinüs alfa çarpı kosinüs alfa çarpı tanjant alfa'ya eşit oldu. Tanjant alfada sinüs alfa bölü kosünüs alfa değil mi? cos alfalar gider. Cevapta ne yapar? sin alfa'ya eşit olur. Yani cevap kaçıncı soru? 30. soruda Denizli çıktı arkadaşım. Geldik 31. soruya. Evet üçgen soruları, trigonometri soruları bitti. Üçgen sorularındayız. Logo tasarlayan Esra şekli birdeki ikizkenar üçgen biçimindeki kartondan 5 tanesini bir masa üzerine aralarında boşluk bırakmadan birleştirerek her birinin tamamen göründüğü şekli şekilde elde ediyor. Arkadaş aynı eşkenar üçgen değil mi? Evet, eş yapıları ÖSYM kullanmayı çok sever. Taban açıları xx. Tamam burası xx. Evet biz tepe açısını bulmamız lazım. Tepe açıları da hepsinde aynı değil mi? Evet. Hocam buraya 180x2x yazabiliriz. Ya da 180x2x ile uğraşmayalım. Bu açılar birbirine eşit ya. Ben tepe açısına y diyeyim. Y'yi bulursam artık x'i de bulurum. 1, 2, 3, 4, 5 tane y. Ve 100'ün toplamı 360 yapacak. 5 tane y buradan 260 yapar. Y de böylelikle. 265'e bölsek 0 at 2 ile çarp. sayı oldu yani kaç yapar? 52 yapar. Hocam Y'yi 52 bulduk ya. Şurası 52 ise e, ikizkenar üçgen tepe açısı 52 derece. 180'den 52 çıkarsan 128, 2'ye bölsen 64 64 yapar buraları. Dolayısıyla 31'in soru akşay çıktı arkadaşım. Geldik 32'ye. Düzgün beşgen verilmiş burası ve düzgün altıgen verilmiş. Düzgün altıgende yeşil çizgi simetri ekseni değil mi? Evet. Simetri ekseni ya düzgün çiftgenlerde Hep simetri ekseni ne yapıyor? İki eşit parçaya bölüyor her yeri Açıları dahi. E burada O zaman düzgün altıgenin dış açısı lazım bana Düzgün altıgenin dış açısı 360 Böyle alttan 60 ya. Hepiniz biliyorsunuz da Ben yine göstereyim. Hocam burası 60 Burası 120. Bir iç açısı 120 Yani bunlar 60'ar er derece oldu Hocam aynı şekilde burası da 60 Burası da 60 olacak. Benden de deh isteniyor. Şurada açı isteniyor Hocam bu düzgün beşgen Düzgün beşgenin dış açısı da. 360 bölü 5'ten 72. Yani burası 72 ise iç açısı 108 çıktı. İç açısı 108 ise ve şunlar da birbirine eşitse. 180'den 108 çıkar. 72 2'ye böl. 36 36 yaptı hocam. E bu açıda 36 artı alfada eşittir. 60 olmayacak mı? Çünkü 60 60 ayırıyor. Alfayı da böylelikle 24 derece olarak buluruz. 32'nin soru denizli çıktı. Geldik 33'e. Aşağıda 4 eş dikdörtgen biçimindeki kartonun iki farklı konumu verilmiştir. Bak dikkat et. Burada 3 tane kısa kenar var A A A ve uzun kenar 3 tane kısa kenara yapışmış. Yani uzun kenar ne yaptı 3 A yaptı. Hocam burası da 3 A kısa kenarda A. Burada birinci konumda A ve B noktaları arasındaki en kısa uzaklık. Hop şurası. Hocam 3 A 4 A bak burası 4 A 3 4 5 üçgeninden burası 5 A bulduk biz. 5 A'yı da bize 30 vermişler. A'yı kaç buluruz 6 yani dikdörtgenin kısa kenarı 6, uzun kenarı da 3A, e, 18 mi oldu? Evet 6'ya 18, 6'ya 18, 6'ya 18 oldu kardeşim. Hocam burası da 6 ya tamamı 18 olduğundan 12 kaldı. E burası da 6 ya buraya da 12 kaldı. Aynı şekilde buraya da 12, buraya da 12 ve benden sarı boyalı bölgenin çevresi isteniliyor. Yani çevremiz ne yapacaktır? 4 tane 12'den 48'e eşit olacaktır. Evet. 33. soru. Denizli çıktı. Geldik 34'e. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları olmuş ve burada özel noktalar. Bak burası. Analitik düzlem çizeceğim. Analitik düzlem çizeceğim. A şikar Hemen şöyle analitik düzlemi çizeyim kardeşim. Sonra 4'e 0 noktası nerede? Hocam şurada. 4'e 0 noktası. A noktası. B noktası da eksi 2'ye 0 verilmiş. Eksi 0 verilmiş. Şimdi Burası B. Ben AB B kenarı burası olacak şekilde eşkenar üçgen oluştur diyor bana. Eşkenar üçgen oluşturacaksam eğer hocam ya yukarıda olacak böyle bu da birinci bölgeye düşer. Çünkü buradan çizilen dik iki eş parçaya bölecek ya 4 ve 2'nin tam orta noktası buraya düşüyor ondan dolayı. Ya da eşkenar üçgenimiz şöyle olmayacak mı arkadaşlar? Olacak. Bizden zaten diyor ki ABC eşkenar üçgenlerin C köşesinden geçen ve orijinden geçen doğruların eğimleri. Yani bizim C köşesi burada da olabilir, burada da olabilir. Hadi C köşesini bulalım. Arkadaş eşkenar bu. Çizilen yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölecek. Uzunluk olarak 6 birim. Burası 3 birim. Burası da 3 birim. Yani buraya 1 mi kaldı 2 olduğundan dolayı burası. Evet C köşesi. Aynı zamanda bu eşkenar üçgen 60-30 yaptı burası. 30'un karşısı 3 ise burası da 3 3 yaptı. Evet benden hem buradan hem de buradan geçen. Hop bu doğrunun eğimi isteniyor. Bu doğrunun eğimi nedir? Şuradaki açının tanjantı. Hocam M1 neye eşit oldu? Tanjant alfadan dolayı 3 3 bölü 1'den 3 köküçe eşit oldu. Gelelim M2'ye. Hocam şunu iyi bulacağım. E burada da bir yükseklik tabanı 2 eşit parçaya bölecek. Hocam işte burası. O da aynı şekilde burası da 3 3 ya. C noktasından ne yaptı? Eksi 1'e 3 3 yaptı. Gerçi nokta önemli değil. Benden buradaki doğrunun eğimi isteniyor. Hocam bu sola yatık dikkat. Yani doğruya baktığın zaman devamını getirdiğin zaman sola yatık bir doğru oluyor. Eğim negatif olacak. E, buradaki x eksenine yaptığı açıya bakacaksın. Şurada açının tanjantına bakacaksın Gerçi bu? bu açılar birbirine eşit. Bu açın tanjantta 3 kök 3 bölü 1 değil mi? m2' de tanjant eksi tanjant alfa'ya eşit eksi 3 kök 3 bölü 1'den eksi 3 kök 3 eşit oldu. Şimdi bu doğruların eğimleri çarpı isteniyor. Yani 3 kök 3 ile eksi 3 kök 3'ün isteniyor. Bu da kaç yapar? Eksi 27' mi yapar? evet. 34 soru e oldu. Geldik 35 soruya. 4'e 8'lik dikdörtgenler verilmiş ve bu şekilde yerleştirilmiş. Benden de analitik düzlemde böyle bir doğru da çizilmiş alanlar oranı isteniyor arkadaşlar. Şimdi 4'e 8'lik mi? Evet. 4, 8'i yazdık. Hocam burası 4. Sonra 8 ya burası? Buraya 4 kaldı. Burası da 8. Aa hocam dik üçgenin kenarı çıktı. 8'e 12. Tamam. Hocam burası da 4. Başka da bir şey var mı? Yok. Benzerlik arkadaşlar. 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfabetaya Hocam burası alfa, burası beta, burası alfa 90 olduğundan alfa 90 burası beta. Sonra e, beta 90 burası alfa 90 olduğundan burası da beta mı oldu? Evet. Ben şimdi kenarları tek tek bulup alanları bulabilirim arkadaşlar. Alanları bulabilirim ama bu şekilde yapacağım ama benden oran isteniyor, ya. Benzerlik alan iskisinden gitsem daha iyi değil mi? Evet. Mesela burada e, bu kenar belli, bu kenar da belli. Alfanın karşısı 4 böyle alfanın karşısı 8. Yani 4 bölü 8 dediğimiz nedir? 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'nin karesi alanlar oranı eşit olacak. 1 bölü 4'e eşit olacak. Yani buradaki alan A iken burada kalan kaç A olacak? 4 A olacak. Peki şuradaki kenar lazım bana. Şu kenarı da ben şuraya A diyeyim. Şu üçgenle şu üçgenin benzerliğinden. Alfanın karşı 8 bölü alfanın karşı A. 8 bölü A. Ondan son betanın karşısı 12 bölü. Betanın karşısı 4. 12 bölü 4'e eşit olacak. 3'te 1'i. O zaman burası 3 yaptı. A'yı da kaç bulduk? 8 bölü. 3 bulduk. Hocam burası 8 bölü 3. Şimdi şuraya gelelim. Şu üçgenle şu üçgendeki alanlar oranlamasına bakalım. Keşke buradan başlasaydık ama neyse. Ya da alanları böyle e, dik kenarlar çarptığından yazabilirdik. Önem değil ya. Şimdi benzerliğe bakalım. Alfanın karşısı 4 bölü. Alfanın karşısı 8 bölü 3 değil mi? Evet. 4 bölü 8 bölü 3. Şöyle. Şunlar sadeleşse burada ne kaldı? 2. Ters çevir çarptım. 3 bölü 2 yaptı. Karesini yaptı? 9 bölü 4. Yani şu alanla bu alan 9 bölü 4 olacak. E hocam zaten buraya A yazmıştık. A bölü şuradaki alana da B diyecek olursam B alanda B alanda neye eşit oluyor o zaman arkadaşım? 4A bölü 9 ama eşit oluyor. Evet. Hadi bakalım. Şimdi yerine yazalım. S1 dediğim A artı sonra S3 dediğim B B dediğimde 4A bölü 9 bölü S2 dediğimde 4A oranlaması isteniyor. Bizden yani buradan 9 artı 4'ten 13A bölü 9 bölü 4A isteniyor. A'larına ne oldu? Ters çevirip çarptığım zaman 13 bölü 4 kere 9 36 mı yaptı cevap? Evet böylelikle cevabı Cihan bulduk arkadaşlar. Kenarları bulup alanları da bulup o şekilde de oranlamada yapabilirdiniz. Ama ben ne bileyim böyle benzerlikten gitmek istedim burada. Evet 35'in soru böylelikle ne çıktı? Cihan çıktı. Geldik 36'ya. Frekans göstergesindeki kırmızı ibre 90 sayısını gösteren şekildeki radyonu silindir biçimindeki frekans düğmesi ok ile gösterilen yönde bir tam tur döndürülünce kırmızı ibre 102 sayısına geliyor. He, kırmızı. Ben bunu bir tam tur döndürdüğümde şöyle bir tam tur ya yani 360 derece döndürdüğümde bu 102'ye gelecekmiş. Yani 360'da 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölme mi gidiyor? 360'da kaç bölme gidiyor? 6 bölme gidiyor. O zaman arkadaşım bir bölmede kaç 60 derece olduğunu bulabilir miyiz? Her bir bölme yani her 60 derece dönmede buralar mı geliyor arkadaşlar? Evet her 60 dön dönmede buralara denk gelecek. E bizden ne isteniyor? Buna göre diye ibre 102 sayısını gösterirken frekans dönmesi ok ile gösterilen yönün tersinde kaç derece döndürülürse kırmızı ibre 92 sayısını gösterir. Arkadaşlar buradan. 92'ye geleceğim. Kaç ibre? 1, 2, 3, 4, 5. Her bir ibrede ben 60 derece döndüğünü biliyorum. Buradan buraya 5 bir bölümü var. 5 tane 60 da neye eşit olacaktır? 300'e eşit olacaktır. Tam ÖSYM'nin sevileceği çok güzel bir soru arkadaşlar. Yine kolay. Bir de şöyle bir şey düşünün. Ee, hep böyle dairelerde gösterdiler. Düz bir çizgi de göstermemişlerdi. Bu da akıl dolu bir hareket olmuş burada soru olarak gerçekten. Kim yazdıysa valla bravo. Teşekkürler. Ee, bu ÖSYM'de çemberle ilgili hocam basit çok övüyorsunuz soruyor. Kardeşim çemberle ilgili, çemberdaşıyla ilgili gerçekten yeni nesil soruyorlar ve bu kadar basit soruyorlar. O yüzden ÖSYM ayarında olduğu için çok beğendim arkadaşım. 36. soru böylelikle denizli çıktı geldik 37'ye. AB çaplı yarım daire biçimde birinci şekilde kağıt AC ve BC boyunca kesildikten sonra elde edilen parçalar şuralara konuluyor. Arkadaşlar bir kere AB çaplı burası. Çapı gören çevre açı 90 derece. Yani şuradaki açı hala 90 derece değil mi? Bu dik tüken hala böyle kalıyor. Şurası 20 verilmiş. Eyvallah. Senin buradaki 20 şu şuraya yapıştırıldı mı? Yapıştırıldı. Burası da 20 diyor sana. E hocam senin şuradaki uzunluk da buraya yapıştırıldı. Buraya A dersem. E o zaman burası A artı 10. Hocam burası da A artı 10. Dikkat et burası da A artı 20 mi yaptı? Evet. Pisagor ne uğraşın kardeşim 20 var 3 4 5'in katıdır büyük ihtimalle 15 20 20 de 25'tir. E burada a yerine bak burası 25 burası da 15 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. 15 20 25 a yerine 5 yazdığım zaman 15 20 25. Ki ben sizi uyardım kardeşim 3 4 5'in 5 katına kadar bilin. E 20 nerede var? 3 4 5'in 5 katında var. Yani e, hatta böyle 4 katında da var da hipotenüs de o 20 12 16 20. Dik kenarda 20 olan 15, 20, 25'te. Bak hissettik. Yoksa sen A 20'nin karesi eşittir. A artı 10'un karesi artı 20'nin karesi deyip işlem işlem işlem. Gerek yok. Hisset. Evet A'yı 5 bulduk. Yani şuradaki uzunluğu 5 bulduk. Şimdi X'i bulmak istiyorum. X'i bulmak için ne yapacağım? Ve şurayı da kaç buldum? 15 buldum. X'i bulmak için hocam 90 derece karşı getireceğim. Şöyle bir 90 derece çizip e, öklük bağıntılarından ya da alandan gidebiliriz. H çarpı 25 bölü 2 15 çarpı 20 bölü 2'ye eşitten H'ı bulabilirsin. Ya da 90 derece ait. Ben burada x'e ait 90 derece. Şu şekilde de bulabilirim kardeşim. Şurada oran var. 20'ye 5. 20'ye 5 demek ne demek? 4'e 1 demek. Hocam burası 4K'yken burası K. 5K eşittir. 20 ise K'yı 4 buluruz. Hocam burası 4. Burası da 16 oldu. E şurayı bulacağım. E burada da 4 bölü 5 orandan bulurum bunu da. 4 bölü 5 oran eşittir. A bölü 15. A bölü 15'ten. 3 katı 3 katı. Burayı da kaç buluruz? 12 buluruz. Arkadaş bak burası 12 çıktı. Pisagor. Yani şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. Şuraya çiziyorum arkadaş. Şuraya çiziyorum. Şurası 4, burası 12 ve x. x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 12'nin karesinden mi yapıyorsun hala? <gülüyor> yapma kardeşim oradan. Yapma kardeşim oradan. Ne gerek var? Ortak çarpana bak. Burası 4 çarpı 1. Burası 4 çarpı 3. O zaman x de 4 çarpı karekök içinde diğerlerinin kareleri toplamıdır. Yani 1 artı 9'dur. Yani cevap 4 kök 10'dur. Yani şu dik üçgene iyi bil kardeşim. Niye uzun, uzun yoldan yapıyorsun? Gerek yok. Evet 37. soruyu böylelikle balıkesir bulduk. Geldik 38'e. Şekil 1'deki çapı 12 birim olan. Evet çapı 12 ise yarıçapımız kaç yaptı? Arkadaşım 6 oldu. Yarım daire AB 6 olacak biçimde. AB boyunca kesilip yeşil rengi boyala parça atılıyor. Arkadaşlar en etkili silahımız yarı çapta. Hop yarıçap hop yarıçap Hocam burası da 6 burası da 6. E burası da 6 ise şurada bir eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60 çıktı karşıma. Tamam. Şurayı ne bulduk yani? 6 mı bulduk arkadaş? Şey 60 derece mi bulduk? Evet. 60 derece ve eşkenar üçgen. Ondan sonra bu şekil oluşturulmuş. Şekil 2'de kalan parçanın çevresi nedir diye soruluyor. Bir kere burası kaç? 6. Biz şimdi neyi bulacağız? Burası da kaç? 12. Bu yay uzunluklarını bulacağız arkadaşlar. Yani cevap 18 artı bu yay uzunlukları. Hocam yaptık ya işlem. Bak şimdi hop şöyle hop şöyle. Zaten bu aklına gelmeseydi. Ne yapacaktın? Hocam yay uzunluklarını bulmak için merkez açıdan böyle merkez açı oluşturmam lazımdı. O yüzden bunu ve bunu çizebiliriz mantığıyla da gidebilirdin. Çizdik ve buraları eşken üçgen bulduk. Bu da 6 bu da 6 olduğundan dolayı 60 60 60 çıktı çünkü. Sonra ne yapacağız? E hocam burada kaçıyı ben yine bilmiyorum. E hocam burada kaçıyı ben yine bilmiyorum. Şuraya alfa diyelim buraya beta diyelim. Önemli değil ki sen burada 2 pi re alfa bölü 360 deyip şurayı bulursun. 2 pi re beta bölü 360 deyip burayı bulursun sonra toplayacaksın. E aynı merkezli aynı yarıçaplı daireler dilimleri ya bunlar. Direkt alfa artı beta toplamının kaç derece olmasından da gidebilirsin. E burası 60 alfa artı beta kaç derece yapar? 120 yani bunları ayrı ayrı bulacağım ha? Toplamları 120'lik dilim yapıyor. Yani 2 pi re. 120 bölü 360 da bize sonucu verir. Şunlar sadeleşse 3. 3 ile de bu sadeleşti. 2 yani 18 artı 4 pi yaptı cevap. Yani cevap böylelikle balık kesir bulduk. 38. soruda arkadaşlar. Geldik 39'a. Analitik düzlemde 3'e 4 noktasının bu doğruya göre simetriği. Hemen formül arayacağın değil mi? Arama kardeşim. Mantığını çalıştır. Öncelikle zaten noktanın doğruya göre simetriği ben size dedim ki. 3'e eksi 4 noktasının 1 doğruya göre simetriye. Bu da x eksi ay artı 1 eşit 0 doğrusu. Şekli çiz dedim. Simetriyini aldığında şurası dik olacak ve bunlar birbirine eşit olacak. Şekli çizmezsen istediğin formülü bil. Her soruyu yapamazsın kardeşim. Önemli olan burayı çalıştırmak. E hocam buradaki nokta verilmiş bana. Bu doğruya göre simetriye 1'e 2'ymiş. Aa bak burası 1'e 2'ye B noktası. Hocam şuraya bakacak olursak bu ikisinin orta noktası tam burası yapmıyor mu? Yapıyor. 3 artı 1 bölü 2 2'ye eksi 4 artı 2 eksi 2 bölü 2'den eksi 1 noktası yaptı. Hocam bu nokta bu doğrunun üstünde hop bak simetriyle alakası yokmuş sorunun. Şekil yorumlamayla alakası varmış. Gördün mü? Evet bu nokta bu doğrunun üstünde yaz yerine x yerine 2 y yerine eksi 1 yaz. 2 eksi a çarpı eksi 1 artı 1 eşit 0 olduğundan şurası artı a yaptı. Artı 3 de öbür tarafa geçince eksi 3 yaptı. Evet K noktasındaki a'yı 3 bulduk. Şimdi bu noktanın da y eksi x doğrusuna göre simetriği 4'e b'miş. y eşitir eksi x doğrusuna göre simetriği ne oluyordu arkadaşlar? Noktalar hem yer değiştiriyor hem de işaret değiştiriyor. Normalde yer değiştirse 4'e 3 olacak. İşaret değiştirince artıya eksi mi olacak? Evet burası 4'e 3 olacak. Yani b'yi de kaç bulduk arkadaşım? Eksi 3 bulduk. İşte bu noktanın orijinal olan atlığı soruluyor bize. Cevap 3 kökü. Niye hocam? şimdi 0, 0 noktasına olan uzaklığı karek içinde x sağ farkının karesi -3'ün karesi artı eksi -3 eksi 0'ın karesi yani o da eksi -3 yapıyor -3'ün karesi Bu da kök içinde 9 artı 9'dan 18 geldi Bu da 9x 2 ya Bu da neye eşittir 3 kök yapar Ben dik üçgenle yaptım ama uzun uzadı ya. şuradan da anlatmak istedim Neyse Evet Dolayısıyla 39. soru balıkesir çıktı geldik 40 40, 40. 40. 40. soruya Aşağıda yüzey alanı 48π santimetre kare olan küreden şekildeki gibi bir küre dilimi çıkartılmıştır. Ben burada kürenin yarıçapını öncelikle bulayım. Arkadaşım 48π, 48π eşittir 4 tane π r kare değil midir? Evet. Buradan πler gitti. r kare neye eşit oldu? 12'ye eşit oldu. r kare lazım olacak galiba bana r de kök 12'ye eşittir 2 kök 3 diye ayıp olmasın diye yazayım Hadi Yarıçap buldum. Şimdi buna göre çıkarılan küre diliminin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Yüzey alanı hocam sadece burası mı? Değil. Dikkat edin. Şurası değil sadece. Şurada da bir yüzey var. Ama bunun arkasında da göremediğimiz bir yüzey alanı var. Öncelikle şuradaki yüzey alanını bulayım. Kaç derece çıkartılmış? 15 derece. E ben tüm yüzeyin kaç olduğunu biliyorum. 48 pi olduğunu biliyorum. O zaman buradaki alanın ne olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki alan 48 pi'nin 15 bölü 360'ı değil mi? Evet. Normalde şey diyebilirsiniz. Hocam yine formülü yazıp işte 4 pi re kare çarpı 15 bölü 360 hani dilimdeki alan. Ama gerek yok alan belli 48 pi, 48 pi çarpı 15 bölü 360 yaptı burası. Sadeleştirmelerimizi yapalım bakalım. 15 ile bu sadeleşse 24 yapıyor. 48 bölü 24'ten buraya 2 pi bulduk. Evet burası 2 pi. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar. Şimdi de şunu bulacağım. Şuradaki bir yarım daire değil mi arkadaşım şu kesiti çıkarttığım zaman evet. Bunun arkasında da oluşan bir yarım daire yok. bu kesiti çıkarttığım zaman evet. Hocam yarıçapını biz R demiştik. R'yi de iki kökçü diye bulmuştuk. yarıçapı R olan bir yarım daire burada. Bir yarım daire de arkasında. Aynı şekilde yarıçapı R olan. Yani iki yarım bir tam mı yapıyor? Evet. O zaman ne diyeceğiz? Şimdi iki pi elimizde var. Şurada. Şuradaki yüzeyin alanı. Artı bir deneyeceğim. İki tane tam iki tane yarım daire. Yani... Bir tam daire o da pi r kareye eşit olacaktır. Pi r kare. R kare zaten 12 idi. Yani 2 pi artı r kare yerine de ben 12 yazarsam 12 pi'den cevabı da 14 pi olarak buluruz. Yani son soru, evet 40. sorunun cevabı da böylelikle akçay çıktı ve olayı hallettik arkadaşlar. Deneme 8'de bu şekilde bitirmiş bulunuyoruz. Evet burada da çok güzel sorular vardı, hoş sorular vardı. Güzel diyor. Hadi bakalım. Deneme 8'i bitirdik. Bir sonraki videoda deneme 9'un çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.